Değerli öğrencilerim merhabalar Şimdi bu videomuzla birlikte Neye geçiyormuşuz? Dikdörtgenin 17. bölümünü yani 13. köşe taşını çözecekmişiz arkadaşlarım Odaklanmasını falan ayarlıyoruz Biliyorsunuz artık bunlara alıştınız Şunu şöyle bir ayarlayalım, parlaklığını da yaptık Sanki böyle bir dengesiz gibi bizim tahtamız Neyse Ha, size nasıl bir ortamda Video çektiğimi de göstereyim mi arkadaşlar Bakın görün de gözünüz gönlünüz açılsın Burası bizim okul Şöyle taht şeylerin üstüne e, Kitapların üstüne şöyle bir sistem kurduk Kağıdımız burada Öyle takılıyoruz işte burada Gençler olay bu Evet Hadi bakalım ilk sorumuz ne diyor Şimdi 6-6 diyor 5 var bir şeyler var Bakalım görelim Alan E, B, F Şimdi şu dikdörtgenin uzun kenarını 12 vermiş bize dostum. O zaman bu kenarda 12. Hadi gelin şurada bir kelebek çakalım hemen. 6'ya 12 yani 1'e 2 katı 5'e 10 olmak zorundadır diyelim. Şurası da 10. Şimdi şu dik üçgeni de görelim dostlar. Bakın şurada bir hatta şuradan göstereyim. 9-12-15 dik üçgeni var görebilirseniz eğer ki. Bakın şurası demek ki 9 olacak. 12, 15. Demek ki şu kenarda 9 oldu. Sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra. ister şuradaki kelebekten görebilirim. Şurada bir kelebek var. Şöyle bir kelebek. Buranın 9 olduğunu. İstersem de şuradan görebilirim dostlarım. Bakın şu altıyla 12'nin paralelliğinden görebilirim. Orta taban oldu. Orta tabansa bu yanları ikiye bölecekti mecbur. 9 ise buranın da 9 olduğunu bir de buradan görebilirdim. Bize de bu EBF'nin alanını soruyor. Yani bu dik üçgenin alanını soruyor. Dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölüyorum dostlar. 54 bölü 2'den Adana'yı paketledim. Şimdi bu soruyu yine tabii ki kelebek üçgenlerden de çözebiliriz dostlar. Aslında e, benzerlikten yapabiliriz yani. Ama paralel öğrendiğimiz şu kuralı hatırlarsak hani köşegene kadar olan parçanın karesi 6'nın karesi 36. Eşittir. ilk parça çarpı tamamı. Yani 4 çarpı 4 artı x. 4 ile 9'un çarpımı 36'dır. 4 ile 5'in toplamı 9'dur. Cevap Ceyhan gelir. Paralel kenarda öğrendiğimiz kural dostlarım. Evet 3 numara. A, B, C'de dikdörtgen. bc 8. Açılar eşit. X nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi şurası da tabii ki 8 olacak. Şu açıya A diyelim 90 şuraya B yazalım şurası A olsun şurası 90 şuraya B yazalım ve A ile B'nin toplamı 90 arkadaşlar bunu da görmüş olalım. Şimdi buradaki bu iki üçgenimiz hatta şuraya da bir uzunluk yazayım Y diyeyim buraya da 12 artı Y diyeyim şu üçgenle şu üçgen birbirine benzer. Açıları tıpatıp aynı olduğu için, AB 90 olduğu için hemen bir benzerlik muhabbeti yapalım isterseniz dostlarım, benzerlik oranı muhabbeti de yapabiliriz. Şuraya da hatta A açısı yazalım, bir işe yarar mı bilmiyorum ama yazdık işte neyse. Benzerliğimizi yapalım. Burada B'nin karşısı 8, burada B'nin karşısı 12 artı y, burada A'nın karşısı y, burada A'nın karşısı da 8 hemen içler dışları çarptık 64 eşittir y çarpı 12 artı y y buradan 4 gelir dostum 4 yazarsam burası 16 oldu 4 tane 16 da 64 geliyor y buradan 4 çıktı hemen şuraya 4'ü yazalım şurası da tabii ki 16 olacak o zaman şuraya da 16 yazalım bize neyi soruyordu bu x'i soruyor çok uzatmayayım o zaman Ben şuradaki Pisagor'u yapalım 4 8 biri diğerinin 2 katıysa Hipotenüs neydi? Küçük olanın kök 5 katı. 4'ün kök 5 katı olacak. 4 kök 5'i paketledik dostlar. Evet. A, E, H, K, A. E, H, K, A'nın alanı nedir diye soruyor. Bu bir dikdörtgenmiş bu arada arkadaşlarım. DF'ye 6, şurayı da 12 vermiş. Tamam. Başlayalım bakalım. 6 ile 12 verilmiş. Şimdi. Burası 4. O zaman burası da 4 bizim şu kenara bulmamız lazım ki bize sorulan şey 4 çarpı x aslında arkadaşlarım 4 ile x'in çarpımı soruluyor şimdi şurası tam orta nokta yani şurayı şöyle çizdiğimizde tam ikiye bölmüş burayı da 4 4 diye peki şurası 12 ise bakın şu orta tabanı da görün bu çizdiğim şurası 12'nin orta tabanı geliyor dostlarım bu tarafı ikiye böldüğü için o halde 12'nin yarısı olacak 6. Şimdi büyük dikdörtgenin uzun kenarı 18 ise buranın da 18 olması lazım. 6 burada. X'e ne kaldı? 12. Ve dikdörtgenimin alanı 4 çarpı 12'den de 48 çıktı. Evet. 13 numara tamamdır. Hadi çevirdik arka tarafı. 14 numaralı köşe taşındayız. Birinci sorumuz abc'de dikdörtgen 5 var 12 var fex nedir diye de bir soru sormuş eş üçgenlerden faydalanacağız önce şunlara a diyelim 90 b b 90 şurası a a 90 şurası b bakın ikisinin de 90'nın karşısı tıpatıp aynı sayı aynı kenar o halde bunlar eş üçgenler a'nın karşısı, karşısı 5 ise burada da a'nın karşısı 5 B'nin karşısı burada 12 ise burada da B'nin karşısı 12. Tabii ki dikdörtgenin bu kısa kenarı da 12 olacak. O halde X'e kalacak 7. Geldik şuna. Yine eş üçgen yapacağız. Tabii eş üçgen yapmadan önce şu Edirne'den aşağıya bir diklik indirelim ki dik üçgenimiz çıksın piyasaya. Şimdi şuraya A açısı yazarsak, şuraya B yazarsak AB 90'ı gördük. A 90 Şuraya B, 90 var şuraya A, burası 6. Şimdi 90'ların karşısı eşit olduğu için eş üçgenler. Burada B'nin karşısı 6 ise, burada da B'nin karşısına 6 yazıyorum. Şuraya da 3 kaldı değil mi? Şurada 9 olduğu için şu kısım, 9 olduğundan dolayı. Sonra burada A'nın karşısına 3 ise, burada da A'nın karşısına 3 yazıyorum. Ve bakın bizim kısa kenarımız 6 santimdi, X'e de 3 kaldı. A, B, C, D. Dikdörtgen 7 var. 17 var. E, D. Nerede la bu E, D? Şuradaki uzunluk. tam. E, D. Nedir diye de bir soru sormuş bize. Bakalım. Şimdi yine şuraya A diyelim. Şuraya da B yazalım. A ile B'nin toplamı 90. Şimdi burası 90'sa şuraya B yazacağım. E, 90 B. Şuraya A yazacağım o halde. Burası 90. Şuraya B. Şuraya B. Şuraya da A yazdım. Bakın buradaki üçgende de A'nın karşısında tık tık var. Bu dik üçgende de A'nın karşısında tık tık var. O halde burada B'nin karşısı 7 ise buradaki B'nin karşısı da 7 olacak. Eş üçgen çünkü bunlar dostlar. Şu üçgenler eş çıktı. Bakın şununla şu. Çünkü açıları tıpatıp atıp aynı. Benzerliği hatırlayın ya da eşlik benzerlik konu anlatım videomu da izleseniz olur arkadaşlarım. Orada anlattık ne zaman üçgenler eş oluyor, nasıl eş oluyorlar, nasıl benzer oluyorlar, onları bahsetmiştik. Şimdi buradan sonrası da şu dik üçgeni görüp, d, e'yi buluruz artık her türlü. Burası 7, burası 24, 7-24, 25'ten cevap Edirne geldi. Evet, dördüncü sorumuza bakalım. ABC'de dikdörtgen, onlar birbirine eşit. AB 12, orası 20. Bakın burada ne var? 12, 16, 20 üçgeni var. Önce bunu bir gösterelim. Şimdi şunlar U kuralını sağlayan iki tane açı ortal. Bunların arasındaki açı her zaman 90 dereceydi. Biz bu 90 dereceden şöyle bir paralel doğru çizersek... Bu paralel doğru burayı ikiye bölüyordu 10, 10. Tabii ki şurası da 10 olmak zorunda dostum. İşte aynı şekilde burası da 12'dir, 6, 6 olmak zorundadır buralarda. Neyse devam edelim. Alan ABCD, Alan ABCD dediğimiz şey neresi oluyor? Ha, dikdörtgenin alanını soruyor. Bakın şöyle yapalım. Şuna x diyelim, 16 artı x oldu burası. Burası da 16 artı x. O zaman şu doğru bizim orta tabanımız oldu, x ile. 16 artı x'in yani şuradaki yamuğun orta tabanı geldi arkadaşlar. Hatta hiç öyle de uzatmayın. Şunu direkt uzatayım. Bakın bu da 16'nın yarısı olacak 8. 18 geldi arkadaşlarım şu kenar. Demek ki burada 18 olacak 2'ye. Şurası da 18 geldi. Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Yani 12 ile 18'in çarpımı. 12 ile de 18'i çarparsak ne geliyormuş? Valla hiç bilmiyorum. Neymiş cevap? 4C. 216 geliyormuş arkadaşlar. Evet. 14 numara tamamdır. Geldik 15 numaralı köşe taşımıza. ABC'de dikdörtgen 8, 10 DFC DFC'nin alanı nedir diye sormuş. Bu sorunu ve benzerini işte eşkenar dörtgende paralel kenarda çokça çözdük arkadaşlarım. Şu boşluğa x demiştik ve şu köşegenin sol tarafındaki bu üçgenin alanı 18 artı x benim dikdörtgenimin yarısıydı. Aynı şekilde şuradaki üçgenin de alanı şu üçgenin de alanı tüm dikdörtgenin yarısıydı o zaman bu da 18 artı x'e eşit olmalı. Yani şu aradığım yere a yazarsam ben a ile x'in toplamı 18 artı x'e eşit olacak. Bakın o x'ler gidince a 18 çıktı. 24'ü vermiş. Şimdi 7 şurası da 7. 7, 24, 25 üçgenimiz var arkadaşlar burada. 25 şuna a diyelim şuna b diyelim dostum. Bakın ne diyeceğiz? A ile B'nin toplamı bir de 15'in toplamı 25. Demek ki A ile B'nin toplamı 10. Bunu bir yazalım. A artı B eşittir 10'muş dostlar. Çünkü 7, 24, 25 olmalı. 25 olabilmesi için de ne dedik? 15'i buradaysa A ile B'nin toplamına 10 kalmalı diyebiliriz. Şimdi biz buradan aşağı bir diklik indirelim. Bu dikliğe H dersem. Buradan çizdiğim diklik de H'tı. Bu bir kuraldı arkadaşlarım. Köşegene indirilen, karşılıklı köşelerden indirilen diklikler eşittir dikdörtgenimizde. Paralel kenarda daha doğrusu. Bize de neyi soruyor? DAK ile CEB'nin alanları toplamını. Şimdi şu üçgenin alanı A çarpı H bölü 2. Artı bu üçgenin alanı B çarpı H bölü 2. Hatta bunu biz haş bölü 2 parantezine alırsak a artı b. a artı b de 10'du. 10 haş bölü 2 yani benden kısaca 5 haşı istiyor arkadaşlarım. 5 çarpı haş. Bunu da nasıl bulacağız? Haşı bulmamızın yolu neydi dostlarım? Ah bacı yapabiliriz mesela. Hemen yapalım. Hipotenüs 25. Yükseklik haş. Ah bacı dediğimiz olay neydi? Hipotenüs yüksekliğin çarpımı. Dik kenarların çarpımına eşit. 7 ile 24'ün çarpımına eşit olacak. H eşittir burada. 7 çarpı 24 bölü 25 geliyor. Bize 5 haşı soruyor dostum. Bunu 5 ile çarpalım. Bakın şunlar gidiyor 5 kalıyor. 7 çarpı 24 bölü 5'tir. Sorumuzun cevabı. Onu da çok uzatmıyorum ben arkadaşlar. 2'nin cevabı neymiş? Bursa. işaretledim geçtim. 3 AF BF'nin 3 katıymış dostlar. o zaman şuraya bir K yazarsak AF'ye 3K yazacağız başka CF EF'nin 4 katıymış şuraya M yazarsak şuraya 3M yazacağız çünkü CF'nin 4M olması lazım alan AEF'yi 12 vermiş şuna 12 diyelim o da tamamdır Tüm şeklinde alanı nedir diye bir soru soruyor. Şurayı çizersem. Şimdi M'ye 12 düştüyse 3M'ye ne düşer diye soralım. 36. Değil mi? M'ye 12 ise 3M'ye 3 katı olacak. 12'nin 36. 3K'ya 48 düştü bakın. Şuranın tamamı 48. 16 katı. K'ya ne düşecek? 16 katı 16 düşecek. 48 ile 16'nın toplamı 64. Şimdi demek ki şu köşegenin genin altında kalan bu üçgenin alanı 64. Tabii ki üstünde kalan alanda 64. O zaman tüm alan 128 geldi diyebiliriz. Evet. Dördüncü sorumuz. ABCD D dikdörtgen de A. Şunu bir yerleştirelim önce. D, B, ya. A'ya D, A'ya şu açıya 1A yazarsam D, E, A şu açıya 2A yazacakmışım. D, E, A'ya. Şuraya 2A yazacakmışız. Tamam. Şimdi şurası da A oluyor. Şunlar birbirine eşitti. Hep 4 parça. Ee, başka neresi? Şuradaki Z harfinden şurası da A geliyor. 2A ile A'nın toplamı şurası 3A geliyor. Peki. Peki. Sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra. Şu A ile şu A'nın toplamı şuraya eşit 2A diyelim buraya. 2A ile şu açının toplamı da A diyelim buraya. 2A ile A'nın toplamı da 3A eşit. Hatta biz şöyle Z harfinden buranın 2A olduğunu, burası A ise buraya da A kaldığını söyleyebilirdik aslında. Şu Z harfinden de buraya da A yazalım. Dolayısıyla A, A bu bir ikiz kenar üçgen çıktı şurası. Şimdi BC 24. Tamam. O zaman şurası da 24. AE neymiş? 25. Şurası 25 ise artık EC de 25. Ona da eyvallah. Alan ECA Yani bu taralı ikiz kenar üçgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Taralı ikiz kenar üçgenin alanı. Şimdi şunlar AA dedik. Şuradan bir İkiz kenarın tabanına kenar ortaya indirse Bu aynı zamanda dik olur Peki bu dikliği bulabilir miyiz Diye düşünelim şimdi hmm. Şöyle bir paralel çizsek Bu paralel ne olacak 24'ün yarısı değil mi Orta taban olduğu için 12 olacak burası Dolayısıyla şu üçgenin alanı 12 çarpı 25 Bölü 2 yani 12 çarpı 25 bölü 2 ne yapıyor o da bulalım hemen. 6 150 yapıyor. Bu üçgenin alanı 150. E şu da kenar ortay olduğu için 150 ise burası, burası da 150 olacak. Toplam 300 gelecek. Adadan çıktı cevap. Evet 15 numarada tamamdır. Hemen 16 numaralı köşe taşımızı çözelim. Ooo katlama sorusu güzel. ABCD dikdörtgeni E noktasından katlanıyor ve C noktası F noktasına getiriliyor. Tamam, şimdi bunu bir konuşalım. C köşesi F'ye kadar katlanmış, demek ki CE EF olmuş, DC DF haline almış. Burası da 10 yani. Hatta burada 6 8 10 çıktı, demek ki şurası da 4. Şimdi FE de şuradaki dörtgenin alanı nedir diye soruyor bize. Tabi bu dörtgen ve şu üstündeki katlanmadan önceki kısmın alanı birbirine eşit onu da bilelim. Şimdi şu her zaman açı ortaydır kat çizgisi. Bunları hep katlama sorularında bahsettik dostlarım biz size. Özellikle anlattık hatta katlama sorusu diye bir başlıkta da anlattık bunları. Orayı hatırlıyorsak gerisi gayet kolay bir şekilde gelir diye düşünüyorum. Şimdi şurada benzerlik de yapalım. A 90 B B 90 A A 90 B'yi yazdım. Bakın burada A'nın karşısı 4 burada A'nın karşısı 8 yani iki katı muhabbeti var. B'nin karşısı 6 ise burada B'nin karşısı 3 olacak. Hatta 3 4 5'i yazalım. Sonra bu bizden istenilen dik üçgenin dik kenarlarına bakarsanız 5 ile 10. 5 ile 10'un çarpımının yarısıdır alan diyeceğiz. 25'i işaretleyeceğiz. Evet yine db köşegeni boyunca katlanıyor o zaman db köşegeni kesinlikle açı ortay bunu bir yazalım hatta şurada bir z harfimiz var bakın burası da noktalı açı demek ki bu kenar bu kenara eşit 12 ise şurası da 12 bunu yazalım şuraya a diyelim burası 18 eksi a hatta burası da a diyelim bakın burada ne çıktı? 5-12-13 mü oluyor arkadaşlar? A'ya 13 desem... Evet, 5-12-13 üçgeni geliyor. Demek ki A 13... Burası 5... Burası 13 diyelim hemen... Ee, şu 12... C noktası yani katlandı... F'ye geldi. O zaman... C 90 olduğu için F'de 90... CB 12 yani katlandı... BF oldu. O zaman bu da 12. Ve bakın buradaki dik üçgen de... 5-12-13 dik üçgenidir. Cevap Bursa'dan gelir. X'imiz 5 oldu. Evet yine katlıyoruz. DK boyunca katlanıyormuş dostlarım. O zaman şu DK'nın açı ortaya olduğunu bir gösterelim. Şuradaki Z harfini bir görelim. Buraya da noktalı açı yazalım. Şu kenarla şu kenar eşit çıktı birbirine. Şimdi burası 3 ise burası da 3. Şurası toplam 5. Tamam tamam. Şu A açısı katlandı. Mustafa açısı oldu. M diyelim biz buraya. Ee, başka neler görüyoruz? Şuradan da bir diklik indirsem. Şöyle. Bir işe yarar mı? Bir bakalım. Şimdi 1 ise burası da 1. Burası 3 oldu dostum. Şurası toplam 4. Şurası da toplamda 4 olacak. Şuraya A yazarsam. Burası 4 eksi A o zaman burası da 4 eksi a geldi. Şimdi bize eksi soruyor. Yani a ile bir, birin toplamını soruyor. a artı biri soruyor arkadaşlarım. O zaman biz şurada bir önce bir pisagor yapıp a'yı bulalım. Şimdi ee, 4 eksi a'nın karesi. Yani 16 artı a kare eksi 8a eşittir. a kare artı 9a a kare artı 9a ki a kareler gitsin. 9'u buraya atalım. 7 eşittir 8A. 7 bölü 8 eşittir a geldi. Bizden de a ile 1'in toplamını yani 7 bölü 8 ile 1'in toplamını soruyordu bize. 15 bölü 8 mi geliyor arkadaşlar? Evet, 15 bölü 8 geldi sorunun cevabı. 4 numara, B köşesi KP doğrusu boyunca katlanıyormuş. O zaman bu KP açıortay. Hem bu tarafta. Hem bu taraftan. Şimdi B katlanmış buraya gelmiş. Burası da 90. BK buraya gelmiş. Burası 5. Hatta bakın 3, 4, 5 çıktı buradan. X katlanmış buraya gelmiş. Buraya da X yazalım biz. Evet katlanma ile ilgili olan kısmı hallettik. Şimdi şuradan da bir diklik çizersek. Şurası 8 ise buranın da 8 olduğunu söyleyelim. Ve şurada bakın. A 90 B. B 90 A, A 90 B benzerliğini yapalım. Burada hemen A'nın karşısı 4, burada A'nın karşısı 8. Yani bu üçgen bunun iki katı. 90'ın karşısı 5 ise burada 90'ın karşısı 10 olacak. Cevap da Ceyhan'dan gelecek. Evet köşe taşlarını bitirdik arkadaşlar böylelikle. Bir sonraki videomuzda da tarama testine geçeriz. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi görüşmek üzere.